Bize, abc üçgeninin çevresi p ve iç teğet çemberinin yarıçapı r olarak verilmiş. Ve bizden abc üçgeninin alanını p ve r cinsinden bulmamız isteniyor. Pekala. Biz biliyoruz ki, çemberin çevresi, üçgenin kenarlarının toplamına eşittir. Yani, üçgenin çevresini bulduğumuzda, çemberin çevresini de bulmuş oluruz. İç teğet çemberin yarıçapının ne olduğunu bir hatırlayalım önce. Eğer, üçgenin her bir köşe açısının açı ortayını alırsak, yani şuradakini ve şuradakini ve de buradaki açı ortayları alırsak, bu açı, şu açıya eşit olacaktır. Ve şuradaki de buna eşit olacaktır. Ve tabii ki bu da buna eşit olacaktır, evet. Bütün bu açı kesiştiği nokta, bizim iç t çemberimizin merkezi olacaktır. Ve bu nokta, bütün bu üç taraftan eşit uzaklıktadır. Bu, bizim iç teğet üçgenimizin yarı çapı oluyor işte. Evet, şimdi bu yarı çapı güzelce bir çizelim ki bundan sonra e, dik bir çizgi çizmek istediğimizde bunu iç teğet çember yarı çapı çizerek yapabilelim. Yani aslında buradaki uzunlukta iç teğet çember yarı çapıdır, şuradaki de yarı çaptır, buradaki de. Ve şimdi de bu yarı çapları ve merkez noktayı kullanarak çemberimizi çizebiliriz. Peki şimdi şuna konsantre olalım. Bu çember yarıçaplarını kullanarak buradaki alanı nasıl bulabiliriz? Aslında bunu üçgenlerin yüksekliği olarak kullanabiliriz. Mesela şuradaki yarıçap, buradaki bu içte teğet çember yarıçapı şuradaki A üçgeninin yüksekliği olarak işe yarar. Değil mi? Merkez noktayı da I olarak isimlendirelim. Merkez noktayı da I diyelim. İşte A I C üçgeni bu yarıçap da BC üçgeninin yüksekliğidir. Şuradaki iç teğet çember yarıçapı da AIB üçgeninin yüksekliğini oluşturuyor. Evet. Artık bu üçgenlerin her birinin alanını R yani yarıçap ve taban kenar uzunluklarını kullanarak hesaplayabiliriz. Belki de bütün bu üçgenlerin alanlarını toplarsak, üçgenin çevresi ve iç teğet çember yarıçapımıza ulaşabiliriz. Evet, şimdi bu işlemleri yapmaya başlayalım. ABC'nin alanı, burayı renkli çizeceğim. AUC'nin alanı ile burayı da renklendirelim. BUC'nin alanına eşit olacaktır. Evet. Bunu da farklı bir renkle yapalım. Maviyi kullanmıştık. Şimdi portakal yapalım burayı. Evet, turanj. Turanj diye bir renk var değil mi? Turuncu ile portakal rengi. Neyse, saçmalamayı kesiyorum. Yani buradaki şu alanlar. B I, alanı ve de son olarak AIB'nin alanı şunu da pembeyle yapalım. İşte bu üç üçgenin tümü büyük üçgenimizin alanını verecek bize. Şimdi bu AC üçgeninin alanı tabanın yarısı ile yüksekliğin çarpımına eşittir, değil mi? Diğer bir deyişle AC'nin uzunluğunun yarısı ile şuradaki yüksekliğin yani bizim iç çember yarıçapımızın çarpımına eşittir. Bu da A'ı alanını verir. Aynı şekilde BOC'nin alanı da taban kenarın yarısı ile yüksekliği çarparak yine hesaplayalım. Ve son olarak da A'ı B'nin alanını bulalım. Şimdi 1 bölü 2R'yi dışarı alalım. Böylece 1 bölü 2R çarpı AC artı BC artı AB. Ve sanırım bunun sonucunun ne olacağını tahmin ettiniz şimdiden. İşte bu üç kenarın toplamı. Yani AC artı BC artı AB. Bu kenarların toplamı, aslında büyük üçgenimizin çevresine yani p'ye eşit olacak. Evet, neredeyse bitiyor işimiz? ABC üçgeninin alanı 1 bölü 2 çarpı iç teğ çember yarıçapı çarpı üçgenin çevresi olacaktır. Evet, bunu şu şekilde de yazabiliriz. R çarpı P, bölü 2. Evet. Buradaki çevre bölü 2'ye bazen yarı çevre de denir ve s ile belirtilir. Dolayısıyla büyük üçgenimizin alanı r çarpı s olacaktır. Demek ki bize iç teğet çember yarıçapı ve üçgenin çevresi verilirse üçgenin alanını bulabiliriz. Veya üçgenin alanı ve çevre verilirse iç teğet çember yarıçapını bulabiliriz. Bu iki değişkenden hangisi verilirse verilsin üçüncüyü kolayca bulabiliriz. Örneğin şu meşhur üçgen bize verilmiş olsun, yani 3, 4, 5 üçgeni meşhur. Biliyoruz ki bu bir dik üçgendir ve bunu Pisagor teoremiyle anlayabiliriz zaten. Bu üçgenin iç t çember yarıçapını bilirsek, alanını da kolayca bulabiliriz. Şimdi biliyoruz ki bu bir dik üçgendir. 3'ün karesi artı 4'ün karesi eşittir 5'in karesidir. Dolayısıyla Üçgenin alanı da 3 çarpı 4 çarpı 1 bölü 2. Yani 3 kere 4 çarpı 1 bölü 2 ne eder? 6 eder, evet. Üçgenin çevresi de 3 artı 4 artı 5, yani 12 yapar. Alan formülümüzü yazalım şimdi. Yani 12 eşittir, 1 bölü 2 çarpı iç teğet çember yarıçapı çarpı çevre. Pardon, alan 6 olacaktı. Yani, pardon, pardon. Yani 6 eşittir 1 bölü 2 çarpı iç t çember yarıçapı çapı çarpı 12. Evet, bu durumda 1 bölü 2 çarpı 12 6'dır. 6 eşittir 1 bölü 2 çarpı iç t çember yarıçapı çapı çarpı 12'dir. Yani 1 bölü 2 çarpı 12 6 yapar. 6 eşittir 6r. Pekala. Sadeleştirirsek, r eşittir 1. Güzel. Şimdi basit ve düzgün bir şekilde bu üçgenin iç teğet çember yarıçapını çizmek istersek, önce açı ortayları çizeriz ve bu 3-4-5 dik üçgeninin bir birimlik iç teğet çember yarıçapı olduğuna göre, buradaki uzaklıklar hep bir birim olacaktır. Ve de bu bizim iç teğet çemberimiz.